ilgisi yoktur. Ne yazık ki bu olay tertiplenmiş bir olaydır. Ve şunu söyleyeyim devletin kolluk güçleri sahada oradaydık görevini yapmamıştır. Çoluk çocuk insanların canı yanmıştır. Vali Bey bilgi vermek için beni aradı ve yedi yaralı olduğundan bahsetti. Ben şu ana kadar dokuz civarında yaralıyla telefonla görüştüm. Burada yaralıları takip ediyorum. Takip etmeye devam edeceğim. Orada yaralanan bütün hemşehrilerimin sağlıkla ilgili bütün konuları bize emanettir. Bunu kimse unutmasın. E, bu kötü akıl, e, kötü akılın süreci sona ermiştir. Ben çocukluğumdan beri Erzurum'da diyalogda olan bir aileyim. Burada akrabalarım var, insanlarımız var, hısımlarımız var. Erzurum'un kim olduğunu ben biliyorum. Bu konunun Erzurumlarla ilgisi yok. Spor yöneticiliği yaptım, buradan sporcu aldım. Maçlara geldim, türbinlerini bilirim. Dostluğumuz canlandır onu söyleyeyim. Ama bugün olan olayların Erzurumlu hemşerilerime uzaktan, yakından ilgisi yoktur. Erzurumlu hemşerilerim bunu yakından takip edecek, vicdanıyla, ahlakıyla sorgulayacak, adaletiyle sorgulayacaktır. Hiçbir kuşkum yok. Bu kötü akıl 14 Mayıs'ta süreci sona erecek. Hiç kusursuz olmasın kimsenin. Şunu söyleyeyim 14 Mayıs'tan sonra Allah'ın izniyle hizmetlerimizle birlikte en kısa zamanda yine Erzurum'la hemşerilerimle bir arada olacağım. Onların hizmetlerini konuşacağım. Partizanca davranan, partizanca hareket eden mülki idareciler ya da başka kişilerin asla ve asla Türkiye'nin geleceğinde en ufak bir itibarı kalmayacak. Milletimiz çok yaşasın, 86 milyon insanımız için mücadele etme onların birliği, kardeşliği için bir arada olmaya devam edeceğimizden kuşkunuz olmasın. Yazık oluyor. Yapmayın, son kez uyarıyorum. Yapmayın. Bu tür dili kullanmayın. Iktidar mensupları sizi uyarıyorum. Çok yanlış bir yoldasınız. Bu millete zarar veriyorsunuz. Bu milletin ailelerine zarar veriyorsunuz biraz utancınız var ise kendinize söylemlerinize dikkat edin. Allah milletimizi sizin gazabınızdan vebalinizden korusun. Her şey çok güzel olacak milletimiz. Size